20'ye kadar olan sayılarla toplama işlemi. 7 artı 6'nın kaç ettiğini düşünelim. İsterseniz videoyu burada duraklatıp, önce kendiniz deneyin. Denediğinizi varsayıyorum. Düşünelim. Bunu şöyle düşünebiliriz. 7 nesne artı 6 nesne daha. Toplam kaç nesnemiz olur? Diyelim ki elimizde 7 tane, mesela domates var. 1 domates, 2 domates, 3 domates, 4 domates, 5, 6 ve 7 domates. Şimdi buna 6 nesne daha ekleyeceğiz. Bu 6 nesne de üzüm tanesi olsun. Bizi toplam meyve sayısı ilgilendiriyor. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Altı tane üzüm tanesi. Tane tane tanesi. <gülüyor> Komik oldu. Şimdi, toplam kaç tane meyve etti? Başlangıçta yedi meyve vardı. Yani burası yedi. Saymaya devam edelim. Burada yedi tane olduğuna göre sekiz, dokuz, on, on bir, on iki ve on üç. Demek ki, artık toplam on üç tane meyvem varmış. 13 tane meyve. Peki, bunu başka ne şekilde düşünebiliriz? Mesela sayı doğrusunu kullanabiliriz. O halde bir sayı doğrusu çizelim. Böyle bir sayı doğrumuz olsun. Daha önce kullandığım bir renkle çizeyim. Evet, böyle bir sayı doğrumuz olsun. Sayı doğrusunu 7'den başlatabiliriz. Evet, 7'den başlayabiliriz. Şimdi buna 6 ekleyeceğiz. Sayı doğrusu üzerinde, 6 birim ilerleyeceğiz yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabii ki istersek devam ettirebiliriz. Burası 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sayılar böyle devam ediyor tabii. 7 artı 6'yı gözünüzde şöyle canlandırabilirsiniz. 7'den başlıyoruz ve sayı doğrusu üzerinde 6 kez sıçrıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu yolla da 13'e ulaşıyoruz. Ayrıca şöyle de düşünebiliriz. Bakın, 7 ile başlıyoruz. Sonra buna 3 ekliyoruz, 10 ediyor. Sonra ona bir 3 daha ekliyoruz ve 13'e ulaşıyoruz. Bu yöntem 13'ün ne demek olduğunu çok iyi anlatıyor. 13 sayısının soldaki rakamı 1. Bu rakam onlar basamağında. Bu sayıda 1 tane 10 var demek. Artı 3 tane de 1. Burada da görebiliyorsunuz. Meyveleri topladığımızda burada 1 tane onluk öbek var. 1 tane onluk öbek. Bu onluk öbeği elde etmek için 7 tane meyveye 3 tane daha ekledik. Böylece 10 meyvelik kovayı doldurduk. 3 tane daha meyvemiz kaldı. Demek ki, 7 ile 6'yı toplayınca, onluk bir öbeği ağzına kadar dolduruyoruz, 3 tane de birlik artıyor. Yani buradaki 3, birlik. O zaman şöyle diyebiliriz, 7 artı 6, 10 artı 3 ile aynı şey. İkisi de 13'e eşit. Demek ki, 1 tane 10, 10 eder, Artı 3 tane 1. Her ikisi de 13 ediyor. Evet, hoşçakalın.